Evet burçlarına göre çocuklar serimize diğer 3 burçta devam edeceğim. Yengeç burcunda kalmıştık. Yengeç burcu çocuklarından bahsetmek istiyorum sizlere. Evet yengeç burcu su gruplarının ilk burcu ve aynı zamanda yazın başlamasıyla yengeç dönemi de başlamış oluyor. Yengeç e, burcu çocukları oldukça e, sempatik, e, sevecen, kendi başına eğlenmeyi bilen ama aynı zamanda alıngan, sevgiye e, fazlasıyla ihtiyaç duyan çocuklardır. Zaman zaman özellikle e, sportif faaliyetlerde, koşturmacalı işlerde biraz ürkek, çekingen davranabilir, e, çok fazla fiziksel aktivite göstermek istemeyebilir. Çok duygusal ve hassas olduğu için e, özellikle arkadaşlarıyla ilişkilerinde ve okul hayatında zaman zaman alıngan, zaman zaman uzaklara dalıp e, mutsuzluğa gark olan bir çocuk profili çizebilir Yengeç Burcu çocukları. Yengeç Burcu bildiğiniz gibi ay tarafından yönetilir. Ay da e, esasında duygularımızı temsil eder ancak ay e, zaman zaman e, dengesizlikler de yaratır, duygusal dengesizlikler de yaratır. Bu nedenle yengeç bu çocuklarında sık sık ruh halinin değiştiğini gözlemleyebiliriz. Hayal dünyaları oldukça gelişmiştir. Dolayısıyla e, zaman zaman hayallere dalabilirler ve e, aileleri, ebeveynleri onların tam olarak ne istediğini ve nasıl mutlu olabileceğini tespit edemeyebilirler. Yengeç Burcu çocukları aşırı duyarlı ve hassas oldukları için e, anne ve babalarının özellikle onlara karşı çok e, sevgi gösterisine bulunması gerekir. Sevgi dolu yaklaşması gerekir. Ve e, Yengeç Burcu'nun temel gereksinimi olan güven duygusunu onlara yaşatması gerekir. Çünkü Yengeç Burcu güven hissetmediği ortamda huzursuzlanır ve e, mutlu, mutsuz olur arkadaşlar. Duygusal açlık durumu da yengeç burcu çocuğunda yaşanabilir. Eğer aşırı yemeye başladıysa, çok fazla yalnız vakit geçirmeye çalışıyorsa, burada duygusal bazı eksiklikler yaşadığını söyleyebiliriz. Yengeç burcu anaç bir burcu olduğu için özellikle erkek kız fark etmez. Yengeç burcu çocuklarının genelde anaç olduğunu, oyuncak bebeklerle oynamayı sevdiğini ve genelde evcilik oyunlarını tercih ettiğini söyleyebilirim. Tıpkı e, koç burçları gibi sürekli olarak onlara sevgiyle yaklaşmak, onları takdir etmek, onaylamak ve e, onların gelişmesi için pozitif yönde etkilemek adına e, sürekli olarak takdir etmek gerekmektedir yengeç burcu çocuklarının. Aksi takdirde dediğim gibi e, dünyaya küsmeleri, çevrelerinden kopmaları, e, kendi hayal dünyalarında yaşamaları söz konusu olabilir. Bu nedenle bu şirin, sevimli ama hassas ve alıngan çocukları e, bol bol sevgi dolu sözlerle çıkmaktadır. E, teşvik etmek gerekmektedir. Evet e, sevgili yengeç borcu çocuklarına da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hoşçakalın. Sevgili aslan borcu çocukları e, evet aslan borcu çocuklarının özellikleri neler? Bunlardan bahsedelim şimdi. Evet, e, aslan burçları yazın tam ortasında. Yazın e, tabiri caizse kavurucu sıcağının altında dünyaya gelen çocuklardır. Ve güneş tarafından yönetilir. Biliyorsunuz e, güneş tarafından yönetilen e, bir burç olduğu için ilgi odak, ilgi oda ve sahnede göz önünde olmayı tercih edecektir diğer aslan burçları gibi. Öncelikle e, güneş tarafından yönetildiği için hareketli, enerjik ve sıcak bir havası olduğunu belirtmek isterim bu çocukların ve bebeklerin. E, gerçekten insana candan gelen e, sıcak bir havaları vardır. Aynı zamanda Aslan Burcu sahne ile gösteriyle şovla ilintili olduğu için e, taklit etmekten e, sahne gösterisi yapmaktan özellikle tiyatral etkinliklerden e, oldukça e, hoşlanacaktır Aslan Burcu çocukları. Bu nedenle Aslan Burcu çocuğunuz varsa onu bu şekilde sahne sanatlarına yönlendirebilirsiniz kendini bulacağı bir alan olduğunu söyleyebilir. Aynı zamanda oldukça gururlu asil ve lider pozisyonunda olmayı tercih eden bir çocuk olacaktır. Okul hayatında da gözde olmak istediği için ve çok iyi rol kabiliyetine sahip olduğu için ve hızlı kavrama ve algılayabilme kapasitesine sahip olduğu için oldukça başarılı olacaktır. İstediği takdirde başarılı olmasını çok iyi bilir. Ve popülarite onun için önemli olduğu için başarının da popülaritenin yollarıyla dizildiğini bildiğinden bu nedenle başarılı olmak aslan burç çocuklar açısından çok fazla sıkıntı değildir. Zaman zaman duygularını, hislerini ve isteklerini abartarak anlatabilirler. Burada aslında o doğuştan gelen tiyatral yeteneklerini ortaya koymaktadırlar. Samimiyetsizlik gibi algılamak e, yanlış olacaktır. Bu nedenle e, duygularını abarttığını düşünüyorsanız Aslan Burcu çocuğunuzun e, onun esasında e, her şeyi abartarak anlatmayı sevmesinden kaynaklı olduğunu bilmeniz lazım. Aşırı gururlu olan bu çocuk aynı zamanda e, gururun incinmesinden asla hoşlanmayacaktır. Dolayısıyla onun herhangi bir yanlışını düzeltmek istediğiniz zaman e, ona e, tenkit edici bir dille değil tatlı bir üslupla yaklaşmanız gerekmektedir. Tıpkı e, Yengeç ve Koç Burcu çocuklarında bahsettiğim gibi Aslan Burcu çocukları da övülmeye e, oldukça kıymet verirler. Onların ihtiyacı duygusal boşluktan değil övülmeye layık olduklarını hissettiklerindendir. Dolayısıyla eğer Aslan Burcu bir çocuğunuz varsa ona e, evde veya bir oyun ortamında sanal bir e, sahne ve gösteri ortamı hazırlayarak e, siz de onun e, seyircisi e, olarak bir ortam hazırlayabilir ve bu ortamda onun yeteneklerini sergilemesini sağlayabilirsiniz. Alkışlar tutarak, ona güzel cümleler sarf ederek onu motive edebilirsiniz. Ve dediğim gibi bu özellikleriyle de, de aynı zamanda gururu okşanacaktır aslan burcu çocuğunun. Okul hayatında genelde sınıf başkanı olmak, okul başkanı olmak gibi talepleri olacaktır. Çünkü lider olmak ve göz önünde olmak dediğim gibi onun temel ihtiyaçlarındandır. Ancak dediğim gibi hızlı kavrama ve algılama yetenekleri olduğundan olayları ve dersleri kolayca kavrayabilmelerinin yanı sıra eğer bu alanda dikkatlerini çeken bir husus yoksa anne ve babaların bu konuda onlara baskı ve dayatma uygulamaları oldukça yanlış olacaktır. çünkü. Fazla özgürlüğünün kısıtlanmasından hoşlanmayan bir burç çocuğu olacaktır. Kendi yeteneklerini kendi üslubuyla ve kendi tarzıyla ön plana çıkartmak e, onun tercihi olacaktır. Bu nedenle çok fazla açıkçası e, yönlendirmeye gelmez. E, kendi istemesi önemlidir ve siz eğer bir anne baba olarak onun hayatında başarılı olmasını sağlamak istiyorsanız onun bunu istemesini sağlayacak nedenler ve sebepler oluşturmalısınız. Aksi takdirde ona şunu yap veya bunu yap diyerek yaptırmanız neredeyse olanaksızdır diyebilirim. Evet sevgili Aslan Burcu çocuklarını da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hoşçakalın. Ve geçelim Başak Burcu çocuklarına. Evet artık yaz mevsiminin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve sonbahar hafifçe yüzünü göstermeye başlıyor. Bu dönemde Başak Burcu çocuğu dünyaya geliyor. Ve artık e, toprağa ekilen ürünlerin hasat zamanı da geliyor aynı zamanda. Dolayısıyla yine bir toprak e, burcu grubunun e, emekle hasatla ilişkilendirilmesini gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi Başak Burcu çocuklarıdan emek kelimesinin tam anlamıyla hakkını veren çocuklardandır. Öncelikle gerçekten çalışkan, titiz, Hatta çoğu zaman takıntılı çocuklardır. Temizliğe, hijyene çok önem vereceklerdir. Onlara çok güzel bir şekilde el, yüz yıkama, diş fırçalama alışkanlığını oturtabilirsiniz. Yemek düzeni, temizlik düzeni mutlaka e, olmalıdır. Aynı zamanda e, yemek seçmeleri e, çok fazla yaşanabilecek durumlardan bir tanesidir. Genel olarak... Utangaç, çekingen, söz dinleyen, çok fazla itiraz etmeyen bir yapılar olacaktır. Bu nedenle aslında bebeğinleriyle büyük büyük bir problem yaşamayacaklarını düşünüyorum. Ancak dediğim gibi temizlik konusunda, yemek seçme konusunda zaman zaman bazı takıntılarından dolayı e, ufak tefek e, sıkıntılar çıkarabilirler. Başak Burcu çocukları da e, oldukça zeki çocuklardır. Ancak çok fazla girişken değildirler. Genelde arka plandan e, durumu yürütürler. Sınıf ortamında çok fazla kendilerini göstermeyen ancak yazılı sınavlardan yüksek alan tiplerdendir diyebilirim. Biliyorsunuz Başak Burcu da İkizler Burcu gibi Merkür tarafından yönetilmektedir ve dolayısıyla zihinsel faaliyetleri oldukça yüksek, oldukça zeki ve mantıklı düşünme kapasitesi algılama kapasitesi fazla olan bir, bir, bir burçtur. Dolayısıyla Başak Burcu çocukları da bu özelliklerinden dolayı derslerinde başarılı olacak ve istikrar sahibi olacaklardır. Aşırı mantıksal yapılarından dolayı zaman zaman Duygularını bastırmaları ve bundan dolayı sevgisizlik hissetmeleri söz konusu olabilir. Özellikle platonik ufak tefek aşklar yaşayabilirler. Ancak bunları ifade etmeleri oldukça zordur. Dolayısıyla bir başak burcu çocuğunun ebeveyniyseniz onun hayal kurmasını, onun duygusal dünyasını yönlendirmesini ve duyguların aslında kötü bir şey olmadığını bilmesini sağlamanız daha faydalı olacaktır. Daha dengeli bir şekilde büyümelerine yardımcı olacaktır. Biraz fazla mükemmeliyetçi yapıları olduğu için genel olarak istekleri tam olarak sağlanmadığı zaman huzursuz hissedebilirler. Örneğin yatak yattıkları zaman yataklarının düzenli olması renk seçimi, renk tercihi ortamın sıcaklığı gibi gibi gibi sürekli olarak detaylarda boğulan, detayları bütünün önüne çıkaran küçük parçalardan büyük resmi görmekle zorlanan bir çocuk yapısı da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla onun o mükemmeliyetçi yapısını kırmak adına bazen şartların çok da uygun olamayacağını ve şartlar uygun olmasa da mutlu olmanın mümkün olacağını öğretmemiz gerekmektedir. Çünkü başak burcu çocuğu kaygılı bir burçtur, endişeli bir burçtur. Genel olarak mükemmeliyetçi tarzı olduğu için kolay kolay mutlu olmayan ve mutlu olmayı hak ettiğini düşünmeyen bir çocuktur. Çok fazla çalışırsa, çok emek verirse, sonuna kadar gücünü harcarsa o zaman mutlu, olacağını, hak mutlu olmayı hak edeceğini düşünür. Ancak o da hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği için sürekli olarak kendini hırpalar, küçük detaylarda boğulur ve büyük resmi görmekte zorlanır. Bu nedenle onu zaman zaman e, kamp kurmaya, çadır kurmaya, e, doğal ortamda yaşamaya... Teşvik edebilirsiniz. Böylelikle çok da konforlu olmayan, çok da hijyenik olmayan ortamlarda e, nasıl baş edebileceğini öğrenmiş olur. Ayrıca e, mükemmel bir dünyanın olmadığını, her şeyin kusursuz olamayacağını ona e, farklı telkin şekilleriyle e, izah edebilirsiniz. Aksi takdirde her ne kadar başarılı, her ne kadar e, uyumlu bir çocuk olsa da ilerleyen yıllarda e, bazı kaygılarının, bazı takıntılarının artması ve huzursuz bir tip olması önüne geçmek adına bu tarz etkinlikler gerçekleştirirseniz mutlu, başarılı ve huzurlu bir çocuğunuz olacaktır. Evet, sevgili Başak Burçlarının da da Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Hoşçakalın. Evet, ikinci serimizi de tamamlamış bulunmaktayız. Üçer burç şeklinde serileri tamamlamaya gayret gösteriyorum. Umarım faydalı olur sizler adına. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve bu arada devam eden bir çekilişim var. Ona da eğer şartları uygunsa katılmanızı tavsiye ederim. Hoşça kalın.